Eğer birilerine, birisine mevsimlerin neden yaşandığını soracak olursanız, size dünyanın bir yıl içerisinde güneşe farklı uzaklıklarda olması ya da yörüngesinin farklı noktalarda bulunmasından dolayı olduğunu söyleyebilirler. Ve bu videoda bunun aslında böyle olmadığını anlatmak istiyorum. Dolayısıyla şu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bu güneşimiz ve güneş sistemimizin tam merkezinde ve yaklaşık olarak dünyamızın yörüngesinin de merkezinde. Hemen buraya dünyanın yörüngesini çizelim. Güneş'e yakın olduğumuz yer, şimdi evet bundan daha iyi bir şekilde çizebilirdim eminim ama buraya şimdi burası güneşe yakın olduğumuz nokta diyelim. Ve biraz uzaklaşalım. Daha da uzaklaşalım. Şimdi biraz yaklaşalım ve burası da en yakın olduğu yer. Dünyanın yörüngesi de zaten buna benzer bir şey. Şimdi bakın, Dünya'nın yörüngesinin Güneş'e yakın ve Güneş'e uzak olduğu noktalar var. Buraya kadar bir sorun yok. Bunların hepsi doğru tespitler. Dünya'nın yörüngesi kusursuz bir halka, bir çember değil. Yani Dünya'nın yörüngesinde Güneş'e yakın olan ve uzak olan noktalar var. Güneş'e en yakın olduğumuz an, Dünya burada olacak. Bunu tanımlamak için kullanılan bir de kelime var. Günberi, gün Güneş'e en yakın olduğumuz an demek. Tabii Güneş'e en uzak noktada olduğumuz zamanlarda oluyor, ona da gün öte deniliyor. Gün öte. Neyse ne dedik, dolayısıyla Dünya'nın yörüngesi kusursuz bir halka değil, aslında oldukça eliptik bir şekli var, elips gibi yani. Ve bundan dolayı da yılın Güneş'e en yakın olduğumuz ve en uzak olduğumuz zamanları var. Bu zamanlarda Dünya'nın bulunduğu iki nokta arasındaki mesafenin farkı %3 oranında. Yani aslında pek de fazla bir fark değil. Buradaki diagramda bu farkı fazla abartmışım, evet. Bu mantık doğrultusunda güneşe, insanlar güneşe en yakın olduğumuz zaman yaz mevsimi olmalı diye düşünebilir. Ki asıl yanılma da burada ortaya çıkıyor. O zaman güneşe en uzak olduğumuz zaman da kış olmalı. Dünya bu noktadayken yaz olamayacağının en açık göstergesi şudur. Dünyanın bir noktasında yaz mevsimi yaşanıyor olsa da, aynı anda dünyanın her yerinde yaz değil. Hemen şuraya dünyamızı bir çizeyim. Kuzey yarı kürede yaz olduğunda, şimdi burayı yazı daha sıcak bir renkte çizeceğim. Kuzey yarı kürede ne dedik? Kuzey yarı kürede yaz olurken, güney yarı kürede kış var. Ve tam tersi, güney yarı kürede yaz olurken de bu sefer kuzey yarı küre kış oluyor. Yani tüm dünya aynı anda tek bir mevsimi yaşamıyor. Dolayısıyla, tahmin ediyorum siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz, bu gözlemimizin en önemli sonucu mevsim değişikliklerini tek başına açıklayamaması. Yani eksenin eliptik olması mevsim değişikliklerini açıklamıyor. Özellikle de Kuzey Yerükürede bu çelişkiyi çok daha iyi görebiliyoruz. Çünkü Kuzey Yerükürede gün beri Ocak ayında yaşanıyor. Yani kış mevsiminde. Dünyanın Güneşe en yakın olduğu anda Kuzey Yarı kış var. Kuzey Yarı Küredeki günleri kış mevsiminde yaşanıyor. Güneşe en uzak olduğumuz dönemse aslında Kuzey Yarı Kürenin yaz mevsimini yaşadığı zamanlar oluyor. Mantıkken eğer Güneşe yakınsak tüm dünya ısınır ve yaz yaşanır. Güneşe uzak olursak Güneşten daha az enerji alırız ve tüm dünya soğur ve kış yaşanır diye düşünebilirsiniz ama sonuç bu durumla çelişiyor. Yani durum böyle değil. Zira biraz önce de söylediğim gibi kuzey yarıkürede ve güney yarıkürede aynı zamanda aynı mevsimleri yaşamıyoruz. Özellikle de kuzey yarıküredeki durum önemli çünkü güneşe en yakın olduğumuz zaman bu yarıkürede Ocak ayı oluyor. Yani kışın tam ortası. Evet bu videonun sonuna geldik ve şimdi durumu özetleyelim. Güneşe olan yakınlık içinde bulunduğumuz mevsimi belirlemez. Peki ya ne belirler? Bunu bir sonraki videoda göreceğiz. Aslında bunu dünyanın ekseninin eğikliği belirler. Dünyanın eğik bir eksenin etrafında dönüyor olması.